Burada üç boyutlu bir cisim görüyorsunuz. Peki bu şekle, bu cisme dikey bir kesik atsam, atarsam, sizce nasıl bir kesit elde ederim? Bu kesiyi nasıl atacağımız ve sonucunda ne elde edeceğimizi daha iyi anlayabilmek için, bu cismin jöleden yapılmış olduğunu düşünün. Evet, jöle. Aynı saçınıza sürdüğünüz ya da o evde yapılan tatlı gibi. Bu cisim jöleden yapılmış olmasına rağmen üç boyutlu şeklini koruyor. E şimdi de bu cismi tam buradan keseceğim. Elimde metalden yapılmış keskin bir nesne var ve buradan kesmek istiyorum. Biraz kötü bir çizim oldu, bir daha çizelim. İşte aynen böyle. Keskin bıçağımızla buradan kesmeye başlayacağız ve aşağı doğru kesmeye devam edeceğiz. Ortaya nasıl bir kesit çıkacağını görmek için nesneyi biraz daha büyük çizelim. Evet, keskin metal nesnemiz burada duruyor. Şimdi de jöleden yapılmış bu dörtgensel piramidi keseceğim. Aslına bakarsanız en çok kesitin şeklini merak ediyorum. Her zamanki gibi lütfen videoyu durdurun ve kesitin şeklini bulmaya çalışın. Unutmayın, nesnemiz, kestiğimiz nesnemiz, diyelim ki bıçağımız iki boyutlu bir yüzey sahip olduğu için, aslında iki boyutlu değil tabii ama biz öyle olduğunu farz ediyoruz, kesitin şekli de iki boyutlu olacak. Şimdi videoyu durdurun ve düşünün. Evet, şimdi de birlikte düşünelim. Birlikte düşünelim. Dörtgensel piramidi tekrar çizip bu parçayı kestikten sonra nasıl görüneceğine bir bakalım. Burası kesmeye başlayacağım yer. Tam buradan keseceğim ve şeklin alt tarafından çıkacağım. Aşağı doğru inerken bu yüzeyi bu şekilde, bu yüzeyi de bu şekilde kesmiş olacağım. İşte işte burası da alt yüzeyden çıkacağımız yer. Keskin metal nesneyi tekrar çiziyorum. Evet, aşağı doğru keserken bu şekilde görünecek. Resim kabiliyetimin çok iyi olmadığını biliyorum. Hatta daha önceki videoları izlediyseniz bunu artık siz de biliyorsunuzdur. Evet, buradaki çizimi en iyi denemelerinden bir tanesi olarak düşünebiliriz. Çizmeye çalıştığım şey, birinci şekilde gördüğünüz keskin metal nesnenin, bıçak dedik ya, jöleden yapılmış dörtgensel piramidi keserkenki görüntüsü. Bu çizime bakarak, dörtgensel piramidin metal nesneyle kesiştiği yüzeyi, yani kesiti görebilirsiniz. Bu metal nesne, piramidi üstten bu şekilde, alttan bu şekilde, ve yanlardan da bu şekilde kesecek. Metal nesne ile jöle arasındaki kesişim yüzeyinin şekli ise işte burada. Bu bir yamuğa benziyor, değil mi? Başka bir renk kullanalım. İşte bakın, yamuk şeklinde bir kesit elde ettik. Buraya da çizelim. Dörtgensel piramidi, piramidimizi, piramidimizi bu şekilde keserseniz, işte böyle bir kesit elde edersiniz. Bu kadar.